Ezgi'nin evinin önünde bir bahçesi var ve dikdörtgen şeklindeki bu bahçenin çevresi 60 adım olarak ölçülmüş. Eğer bahçenin uzunluğu, genişliğinin iki katı ise, Ezgi'nin bahçesinin ölçüleri nelerdir? Güzel. O zaman bahçeyi buraya çizelim. Ezgi'nin bahçesi. Tabii çizimde Ezgi'nin bahçesinin dikdörtgen şeklinde olduğunu görebilmeliyiz. Bunun gibi bir şeye benziyor. Bu kenarın genişlik olduğunu söyleyelim. O zaman bu da genişlik olacak, değil mi? Buradaki çizgide uzunluk olacak. Bize bahçenin uzunluğunun genişliğinin 2 katı olduğu söyleniyor. O zaman buraya g diyelim, genişliğin baş harfi. O zaman uzunluk da doğal olarak 2g olacak, değil mi? Genişliğin 2 katı. Buradaki uzunluk da yine genişliğin eninin 2 katı olacak. Şimdi bu bahçenin çevresinin uzunluğu nedir? Bahçenin çevresi o zaman g artı g artı 2g artı 2g'ye eşit olacak. O zaman bu neye eşittir? g artı g artı 2g artı 2g. 2g artı 2g 4g eder. 2 tane daha g'miz var. 6g. Çok güzel. Bu da çevrenin n formunda yazılmış hali. Ve bunun dışında çevrenin 60 adıma eşit olduğunu biliyoruz. Burası 60 adım. Eğer adım cinsinden ölçecek olursak, bu 6g'nin 60 adıma eşit olduğunu gördük, değil mi? Böylece elimizdeki denklemde 6g eşittir 60 oldu. Şimdi denklemin her iki da 6'ya bölecek olursak, denklemin sol tarafında sadece 1 g'miz kaldı, değil mi? 6g'yi 6'ya bölersek sadece g kalır. Sonra da 60'ı 6'ya bölersek 10 olur. Demek ki g eşittir 10 adımmış orada bize ezginin bahçesinin eninin yani genişliğinin 10 olduğunu, 10 adım olduğunu söylüyor. O zaman buradaki mesafe 10 adım olmuş olur. O zaman buna dayanarak bahçenin uzunluğu ne kadar olacak? Bahçenin uzunluğu enin 2 katıydı, genişliğin 2 katıydı. O zaman uzunluk da enin 2 katı yani 20 adım olacak. Bahçenin uzunluğu 20 adımdır. Ölçüleri bulmuş olduk. işlem tamam. O zaman bu dikdörtgen 20'ye 10'luk bir dikdörtgen.